Acebi sözlerim olup çene suyu gibi ihla, toy sözlerim çene suyu gibi tatlı oldu. Ricam oldur o hakan Seriri mülk ihsana, dileğim odur o ülke tahtını bağışlayan Hakan'a. Dünya markası derinci çene suyu ve tesislerdeyiz. Başkanın gururlandırdığınız heyecanlandırdınız. Bize bir anlatın sizin ağzınızdan. Verince senin duymak istiyoruz. Çene suyunun tarihi, 400 yıllık bir tarihi vardı. E, 100 yıl öncesine kadar saraya gidiyordu bu su. Şimdi külliye gelmesini Sayın cumhurbaşkanımıza ilettim. O da şişeyi aldı eline, bir can şişeye koy, öyle getirildi. Ben de emin olun Sayın Ona hazırlık yapıyoruz. İsmini de şuradan alıyor, ee, çık, e, suyun çıktığı dağ, dağın ismi Çene Dağı. Dolayısıyla Çene Dağı olduğu için de ismini Çene Suyu olarak almış. Nedir günlük kapasite başkanım? 400 ton kullanıyoruz ama e, günlük kapasitemiz 700 tondur. 700 ton Yed menbaadan. Evet. İklim değişikliğinin, çevrenin, suyun ne kadar önemli olduğu bir dönemde, bilim, teknoloji, sanayi terteminde bir dünya markası Çene Suyu. İsterseniz bu su nedeniyeti tarihi belgeseliyle,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 Derince Belediyesi sundu.